Gecesi uzun süren Karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırır beni sana Geleceğim diyorum Takvim sorma bana Ihlamur Çiçek açtığı zaman Bu şiir Öyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdan kaydın Elim tüylerine değdi Sevda duvarımla açtım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 Sağdığım sana takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Hlamlar çiçek açtığı zaman.